Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, bu videoyu çekmemdeki amaç bütün bir programa hakim olabilmek adına Salı gününden başlayan Şampiyonlar Ligi maçları ve Perşembe günü bitecek olan UEFA Avrupa Kupası maçlarıyla ilgili genel bir program analizi yapmak sizlere e, alınacak bütün maçlar hakkında ilk izlenimlerimi olabilecek ilk sonuçları paylaşmak için bu yayını yapıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Buradaki sonuçları günlük olarak tekrardan revize edeceğiz. Ee, normal videolarımız yayın akışında yine olacak. Salı videomuzu yayınlamıştık. Salı programı için detaylı analizleri yaptığımız en net tahminleri verdiğimiz videomuzu yayında. Ee, ve çarşamba ve perşembe günü yine sizler için en net tahminleri tekrardan vereceğim. Fakat bu nedir? Bu şu an için gözlemlediğimiz ilk sonuçlarla bütün programın analizi Tabii ki bunun içinden sizlerin kupon yapmasını veya en net sonuçlara ulaşmanızı ben de beklemiyorum. Fakat genel bir e, izleniminiz olsun program hakkında ne olabilir? Hangi maçlara yoğunlaşmalıyız? Onun açısından önemli bilgiler var. Dinlemenizi tavsiye ediyorum uzun bir video olacak çünkü ee, yine günlük olarak akıştaki videolarımızdan en net tahminlerimizi alabileceksiniz şimdi e, salı günkü videomda zaten bahsettim 414 kodlu Fenerbahçe Zenit maçı ile başlıyor program Fenerbahçe'nin evinde yenilmeyeceğini düşünüyorum ve çok fazla skor beklemiyorum e, 1-0 veya 1 birlik gibi bir sonuç bekliyorum. Çünkü Zenit uzun zamandır maç yapmayan bir ekip hazırlık maçlarıyla bu maça hazırlandı. Fenerbahçe kendi sahasında avantajı kaybetmemek adına var gücüyle savaşacaktır. Ve defansın ön plana çıkacağı bir maç olacaktır. Şampiyonlar Ligi'nden 434 kodlu Manchester United maçı. Kodları söylememe gerek yok. Siz notlarınızı alın. Zaten normal akıştaki videolarda kodlarıyla birlikte sonuçlarını sizlerde e, söylüyorum. Manchester United maçı Paris Saint Germain'le o videomu da, o da onu da videomda bahsetmiştim. Ben burada Paris Saint Germain'in Teplasman'da yenilmeyeceği yönünde bir seçenek kullanıyorum kendi adıma. Ve gollü bir maç bekliyorum. 2.5 üstün ve karşılıklı gol varın net gözüktüğü bir maç. Yine Sala günü programında 435 kodlu Roma maçı Porto'nun Hücum hattındaki etkisizliğinin bu maçta da devam edeceğini ve Roma'nın avantajlı olan taraf olduğunu ve maçı kazanmaya yakın taraf olduğunu söyleyebiliriz. Bunları salı günkü videomuzda detaylı olarak anlatmıştık. Oradan en net sonuçlara ulaşabilirsiniz. Çarşamba günü 463 kodlu Ajax-Real Madrid maçı. Ajax arkadaşlar buraya e, kaza bela gelmedi veya şans eseri gelmedi. E, büyük bir emeğin sonucunda oluşturulan genç takımın başarıları sonucuyla geldi. Ve bu en son oynadığı Şampiyonlar Ligi grubunun son maçında Bayern Münih'e kafa tutan bir Ajax vardı. Gerçekten bu sene Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi işler yaptılar ve hak ettikleri bir yere geldiler. Tesadüfen gelmedikleri bir nokta burası. Bence Real Madrid'i evinde yenebilecek güçte bir takım, bütün otoriteler... Real Madrid'i favori gösterse de benim favorim bu maçta Ajax olacak. Ve bu maçta e, ilk yarı 1.5 golün açılacağını fakat maç sonucunda 3.5 gole ulaşmayacağını düşünüyorum bu maçın. Yarınki videomda daha net şekilde size tahminlerimi sunacağım. Yine aynı gün çarşamba günü Tottenham Borussia Dortmund maçı karşılıklı gollerin olmasını bekliyorum. 2.5 üstün rahat olacağı bir maç. Maç bire yakın. Yine bu maç için maç sonucu tercihimi Çarşamba günkü videomda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. UEFA Avrupa Ligi Perşembe günü Bate Borisov Arsenal maçıyla açılıyor. Bu maçta Arsenal'in net bir galibiyeti söz konusu olacak ve tek başına iki buçuk üstte taşıyabilecek güce sahip arkadaşlar. Yoğunlaşmanız gereken sonuçlar. Arsenal tarafında olacak ve gol yolları üzerinde olacak. Net bir 2.5 üstü maç gözüküyor burada. Tek maç açılmış Galatasaray'ın maçı, temsilcimizin maçı. Gönül istiyor ki Galatasaray Benfica'yı yensin. Ve benim yaptığım analizlere göre son haftaların müthiş performans gösteren ekibi Benfica hafta sonu ligde 10 gollü bir galibiyet aldı. Ondan önce e, artı 7 vermiştim. Sporting Lisbon'u deplasmanı dört golle geçmişti. Yine Sporting Lisbon'un oynadığı bir maç. 2 birlik bir skor vardı. Çok gol atan, çok gol yiyen bir ekip konumundalar. E, fakat bu maçta ben çok farklı bir maç bekliyorum. Açıkçası ilk yarı bir şu an itibariyle benim kafamda Galatasaray için oluşan e, sonuç. Ve e, bu maçın 2.5 gol üstüne taşınmayabileceği yönünde net kararımı perşembe günü kadroları az çok gördükten sonra vereceğim. Ama ilk izlenimim Galatasaray'ın bu maçı kazanabileceği, yenilmeyeceği yönünde arkadaşlar. Bu maça dikkat diyorum. İddia zaten bu maçı tek maçı olarak açtı. Ve Galatasaray'ın çok güzel de bir oranı var. Gönlüm Galatasaray'dan yana. Ondan sonraki maçımız Krosnodar Bayer Leverkusen ee, bu maçta yine karşılıklı gollerin olmasını bekliyorum. Kazanan tarafın da Bayer Leverkusen olacağını düşünüyorum. Bu maç için bir skor öngörüm var. Bu maç için e, tahminlerim pek değişmeyecek gibi. 2-1'lik bir Bayer Leverkusen galibiyeti bekliyorum bu maç için. Yine herkesin büyük ihtimal üst oynayacağı bir maç. 478 kodlu. Lazio Sevilya maçı olacak bu maçta da ilk izlenimim ilk yarı sıfır e, bayisi seçeneği üzerinde yoğunlaştım ve en fazla e, bir birlik bir skor bekliyorum bu maçtan sıfıra yakın bir maç ve bu maçın alt olacağı ilk izlenimim arkadaşlar bu maça da kuponlarınızda şimdiden yer vermeyin diyorum perşembe gününü bekleyin. Yine alt beklediğim bir diğer maç Olympiakos-Dinamo Kiev maçı olacak Avrupa Ligi'nde. E, Olympiakos son zamanlarda kendi liginde e, kendini buldu ve gayet formda. E, Dinamo de yine ara verilen liglerden maç yapmayan ekiplerden bir tanesi. E, bunun bir handikap olduğunu düşünüyorum ve bu maçın da ben e, kısır geçeceğini düşünüyorum. Yine bu maçta ilk yarı sıfır tercihim öncelikli gözüküyor şu an. ve alt en ağır basan seçenek olarak bana göz kırpıyor. Yine bir alt maç Rapid wien Inter maçı olacak. Inter'in katı defansına ben e, Rapid Wien'in gol atabileceğini düşünmüyorum. Net bir Inter galibiyeti çıkacaktır. Ama çok farklı bir galibiyet olmayacak. En fazla 2-0'lık gibi bir Inter galibiyeti bu maçta beklenebilir. Dediğim gibi yine hatırlatıyorum. En net e, maçları... Perşembe günü videomuzda yayınlayacağım. Bunlar sadece ön bilgi amaçlı. Sizlerin erken kupon yapan arkadaşların bunları değerlendirmesi açısından ve sizin programa genel bir değerlendirme yapmanız açısından. Diğer maçım yine e, maç sonu sıfıra yakın bir maç. Sürpriz kuponlarda sıfır değerlendirilebilecek bir maç. 481 kodlu Rennes real Betis maçı. Bu maçta da maç sonucu sıfır olacağını düşünüyorum. En fazla karşılıklı gol var. Basi oynanabilir. Ve 2-3 gol Basi bu maç için en mantıklı bayıs olarak gözüküyor. Yine çok kişinin üst olarak oynayacağı fakat ters köşe olacağını düşündüğüm bir maç. Slavia Prag genk maçı arkadaşlar. Bu maçın da en fazla 2-3 golde biteceğini ve 1-0'ın dışına çıkmayacağını düşünüyorum. Muhtemelen bu maçı programıma perşembe günü alacağım sürpriz olarak. Genk'in deplasmanı Slavya Prava yenemeyeceğini, belki de gol bile atamayacağını düşünenlerdir. Bir diğer maçım Celtic Park'ta. Celtic-Valencia maçı. Celtic liginde son zamanlarda forma girmeye başladı. E, fakat Valencia'yı yenebilir mi? E, sonuç yönüne ben perşembe günü net karar vereceğim. Fakat karşılıklı gol var ve 2.5 üst bahsi. Ee, çok rahat kullanılabilecek bir bahis olarak gözüküyor yine gollü bir maç hatta UEFA kupasının bence bu sene en başarılı takımı deplasmanda Salzburg Kulüp Brüj de oynuyor perşembe günü 489 kodlu maç Kulüp Brüj Salzburg maçı ilk yarıdan üst en net şu ana kadar ulaştığım sonuç e, ilk yarı 1.5 üstü banko kuponlara dahi konabilir Karşılıklı gol var bahsi ve 2.5 üst bahisleri banko kuponlarda her türlü değerlendirilir. Ve bu maçın e, 2 birlik gibi bir skorla Salzburg lehine sonuçlanacağını öngörüyorum şu an. E, Manchester City'den fark yiyen Chelsea Malmö deplasmanına çıkıyor. E, Chelsea'nin de net bir galibiyeti söz konusu. Handikaplı Chelsea galibiyeti hatta tek başına üst yapabileceği bir maç diyorum. Malmö deplasmanı. Yine çekişmeli bir maç. Yine bütün dünyanın e, gollerine yöneleceği bir maç gibi geliyor bana. Shakhtar Donetsk-Antrak-Frankfurt maçı. E, hafta sonu Leipzig'le 0-0 berabere bitti. Maçları bence Shakhtar Donetsk maçının da pek farkı olmayacak. İki iddialı ekip kupada e, kozlarını paylaşıyor. Fakat ben çok Gollü bir maç beklemiyorum. En fazla bir biri yakalayabilecekleri gol atanın avantajı kapabileceği bir maç olarak değerlendiriyorum. Çünkü hedefleri olan takımlar bunlar. O yüzden zor bir maç. Sürpriz kuponlarda bu maç 0 olarak değerlendirilebilir. Şu an için aşağı yukarı %80 gibi kafamda bu maç sonucu 0 olayı netleşmiş durumda. Sporting Lisbon, Villarreal bir diğer maçımız. Burada da liginde çok kötü olmasına rağmen UEFA Kupası'nda ben bir şeyler yapabileceğine inanıyorum. Lizbon'da kötü, Villarreal kötü. Kötünün iyisi bir maç olur inşallah. 0-2 çifte şansını tutuyorum şu an Villarreal'in. Bu maçta da fazla skor beklemiyorum. 2-3 gol tercih için ideal gözüküyor. Bir diğer maçımız yine Fenerbahçe'nin grubundan. Lider olarak çıkan, sürpriz yapan Dinamo Zagreb deplasmanında Pizzen'e konuk olacak. Victoria Pizzen kötü bir ekip değil, benim takip ettiğim, beğendiğim bir ekip. Ee, bu maçta da ibre ev sahibinden yana 2.10'luk bir oranı vardı hatırladığım kadarıyla. Ee, bu maçta da Pizzen ağırlıklı bir maç geçecektir. Fakat fazla bir skor beklemiyorum bu maçtan da. 2-3 gol civarında değerlendirebileceğimiz bir maç. Bu maça da e, Perşembe günü net kararımı verip ona göre sizlere sunacağım. E, Avrupa Ligi'nin en gollü maçı programı son maçı e, 494 kodlu züri napoli maçı olacak arkadaşlar. E, Napoli'den ben çok farklı bir galibiyet bekliyorum. Zürich bu zamana kadar gayet iyi, gayet başarılı bir şekilde geldi çoğu maçta skoru tuttu. İsviçre liginde maçlarını hep üst oynadığımız Zürih'in Avrupa Kupası maçlarında üstleri zar zor yakalayabildik. Napoli şu anda iyi bir gidişat sergilemeye mecbur ve UEFA Kupasında bir yerlere geleceğini tahmin ediyorum. Güzel bir kadrosu var. Bu maç Avrupa liginde benim en gollü maçım arkadaşlar. Hep söylüyorum ya artı yedi kokan bir maç. Bence e, bu programda artı yedi olacaksa e, artı yediyi hak eden tek maç bu maç olur. Farklı bir Napoli galibiyeti bekliyorum. Deplasmanda handikaplı kazanmasını bekliyorum. 2.5 üst, 3.5 üst kuponlarımızda kullanabileceğimiz cazip seçenekler kullanabiliriz. Hiç çekinmeyebiliriz bunları kullanırken de. Ve e, sürpriz ve sistem kuponlarımızda Napoli'nin artı yedisini her türlü deneme imkanımız var. Bu bilgileri size verdiğim videoyu tekrar dinleyip verdiğim bütün bilgileri bence bir yere not edin ve programınızı oluştururken bu bilgilerden faydalanın. Tekrar söylüyorum. Salı günü videomuzu yayınladık. Salı günü tahminlerimiz en net tahminlerimizi sizler için sunduk. İkincisi. E, Yarın gece çarşamba programı için en net de. Bunlar ön bilgi. Ve UEFA videomuzu da perşembe sabahına karşı yine yayına almış olacağız. Bu kadar fazla maç olmayacak. İçinden seçeceğiz. En net olan 7 veya 8 tane maçı sizlere tekrardan sunacağım arkadaşlar. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Videolarımızı paylaşın. Beğenin. Yorumlarınızla bize her türlü desteğinizi verin diyorum. Teşekkürler. Bol kazançlar. Görüşmek üzere.